All of us In our hearts This love and realize, feel, this one... uzaktan All of us In our hearts love and light We must realize We need to feel We need to use This warmth that Arkasında da adam vardı teks çıkmadım ona bilerek <gülüyor> Keşke sıkmasaydım, biliyordum arkamda olan ocağın da Arkadaşlar hepinize merhaba bugün Taktik Force'da Taktik Force'da Fama's ile oynayacağız Sadece üst eklenti var, ön eklenti yok an adam geldi galiba, belki onu aldı Yeni doğan adaması Abi silah aşırı seri sekiyor. Şey aşırı seri sıkıyor ama çok sekiyor. Abi bu silah aşırı sekiyor ya. Sekmesine de çok Ananı ya. Ha. Orada ne bekliyom. Bir Hızlıca gideyim. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Bu aralar video çekemiyorum. Ee, bahsetmiştim diğer videodan. Neden çekemediğimi. Yine aynı yani. Güzel. Aa. Dur kan. Dönüşünü süfisyence yaptın düşündün aslında. Hem bölsen aman koyayım her yerden çıkıyor ya. böyle ağrım Burda bir adam vardı şurada da vardı galiba Onu alırsam Yokmuş ölmüş Ooo güzel vurdu Uzaktan bayağı bir zordu da adam görüyorum gelmiyormuş adamın önünde kaldık ya Adam bir canlı aldı gene Delireceğim aman abi Bunu da alsam bana çok iyi olacaktı Bunu bir aldıktan sonra Lan lan lan Ta Bayağı uzaktan sıkıyor orada Kafa attım ölmez. Neyse ikinciyiz Biraz fazla ölmüşsün ama alışmadığın bir silahla oynadığım için Güven Arkasında da adam vardı pek sıkma ona bilerek. Keşke sıkmasaydım biliyordum arkamda olan ocağında. Yani almıştım çeke. Ben sene Adam zıplayarak kafa atıyor delireceğim ya. Canım çok az. Haa. Alırdım onu da. Haa. Çıkamadım lan. Adam yok mu? Güzel. Uzaktaki adama sıkmayacaktım ya bunla. Çok zor çünkü. Yine aynı nehirde. Arkadaşlar o zaman bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Mu gördüm bak. O da beni gördü. Allah Allah!